Merhaba mutlakici ben Sancaktepe Mahalada sitesindeyiz. 127 metrekareden oluşan 3+1 artı satılık bir portföyümüz var. Mahalada sitesini özetleyecek olursak 4 bloktan oluşan 7-24 güvenliğe sahip açık yüzme havuzuyla, tahsisli kapalı otoparkıyla, çocuk oyun olanlarıyla, basketbol sahası, fitness saunasıyla, yeşil peyzajıyla bir bütün haline gelmiş bir site. İsterseniz buyurun şimdi dairemizi gezelim.